Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Vizio Studio 2019 ile nasıl sıfırdan bir e, masaüstü projesi oluşturabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Burada eee halihazırda yaptığımız projeler, bugün, dün vesaire vesaire var. Şimdi burada create new project diyoruz arkadaşlar. Burada Kategori olarak arkadaşlar, benim halihazırda bunun önceki proje template'im var c e, projesi olarak. Buradan seçebiliyorsunuz, mesela bütün dilleri de seçebilirsiniz, listeleyebilir. Ben ilk başta c ile alakalı yapacağımız için c platformunu seçebiliyorsunuz. iOS, Linux, MacOS, TVOS, Xbox, Windows, Android, Azure ve benzeri. Burada Windows masaüstü. Sonra ise masaüstümü, eklentiler mi, oyun mu, IOT mu, IoT mi, library mi, machine learning mi, mobile office, diğerler, polygon service, test ve benzeri ve benzeri. Bir ton şey var gördüğünüz üzere burada. Web mi? Burada desktop'u seçiyoruz arkadaşlar. Seçtiğimizde ise gördüğünüz üzere bütün e, unit test projektler Windows e, form form APP, bütün interface, WinForm e, interface'ler, e, Windows form application'ler ve benzeri ve benzeri WPF'ler, yani WPF'en ve hatta boş bir proje mi? Boş proje de buradan oluşturabilirsiniz. Eee ile oluşturabilirsiniz buradan arkadaşlar. Buradan hangisini seçeceğiz, seçeceğiz derseniz arkadaşlar. Şunu seçiyorsunuz. Sonra next diyorsunuz. EBS deneme yapalım arkadaşlar. Deneme projesi diyelim. Create Buradan lokasyonu, solution name'ini, ee, framework'ini, framework, mesela 4.7.2 söylemişim arkadaşlar ben. Gördüğünüz gibi tipik bir e, tasarım bundan öncekiyle aynı arkadaşlar. Sadece e, ek özellikler var. Misal neler var? Onlardan onlardan bahsedeyim. Benim sevdiğim özelliklerden biri. Şu arkadaşlar run code cleanup kontrol K ile misal veriyorum. <gülüyor> ne yapalım? E, şöyle bir metot oluşturalım. Mesela metot oluşturunsam EBS'de bir metot oluşturayım arkadaşlar. kontrol nokta ile ben mesela Yakuts EBS Şöyle hızlı bir şekilde Method Generate etsin Misal If true ise Sonra Else demişiz mesela Ben Şunları şöyle Yani Bir kod aldık Kodumuzda böyle Yamuk yumuk Düzü parantezler dizaynı değil bunu nasıl design e alacağız? Normalde file değil, edit advanced format document diyorduk. Bundan önceki sürümlerde. 2019'da iki sürümde ise, daha doğrusu hangisiymiş benim eee sürümüm bakalım. Visual Studio 2019 Community versiyon 16.13 arkadaşlar. Burada şuna tıkladığımız artık arkadaşlar. Buna tıkladığımızda Cleanup dediğimizde otomatikman e, kendi dizaynını oluşturuyor arkadaşlar. Bu gibi birçok e, mesela referans verdiği olayları görebiliyoruz. Şuradan bakabilirsiniz gibi gibi gibi. Bunun gibi birçok özelliği var arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.